Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınları hazırladığı TET IET Geometri Soru Bankası kitabında üçgen de açı konusundaki muhteşem üçlünün kazanın testini çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC üçgen verilmiş bir de 90'dan bir kenar ortay çizilmiş. Eşit eşitken hop burası da eşit olmaz bu muhteşem üçgen olur. Hocam burası 100 derece e, o zaman burası da 80 olur ve şuradaki üçgen nasıl bir üçgen? İkiz üçgen. Tepe açısı 80 ise 180'den 80 çıkart 100. İkiye böl. 50-50 yapar buraları. Dolayısıyla x'i kaç bulduk? 50 derece bulduk. Birinci soru akçay oldu. Geldik ikiye. Hocam dikkatimi çeken açıları böyle yazlasım geldi ama 3 tane eşitlik var. Muhteşem şu yok mu burada? Evet. Hemen şunu şöyle çizeyim kardeşim. Nedir burası? Hop 90 derecedir. O zaman burası da 90. Sonra muhteşem şu diyor. Aa bak bak bak bak bak bu yükseklik oldu. Bir de kenar ortaylık var. Neredeydi bu? İkisi kenarda. Hocam yükseklik aynı zamanda kenarortay, ikizkenar üçgendir bu. ikizkenarsa taban açıları birbirine eşit. x'e x. E şuradaki üçgen bir ikizkenar üçgen. E, ikizkenar üçgeni bulalım, kullanalım. 180'den 70 çıkart 110. 2'ye böl 55 55 yapar buraları. Yani x'i böylelikle 55 buluruz. ikinci soru Edremit oldu. Geldik 3'e. Hocam eşitlik var, eşitlik var. Alakası yerde eşitlik var. Büyük ihtimalle bir ek çizim yapacağız. Kafamıza göre ek çizim yok hocam şuradan şunu çizeyim falan yok. Özel bir durum kattı mı bize katmadı. Eğer şöyle olmuş olsaydı burası 90 derece olmuş olsaydı. Evet hocam dik tabanı iki eşit parçaya böldüğünden ikizkenar kenar oluşturabiliriz diyebilirdiniz burada. Ama böyle bir şey var mı burada yok. Hemen siliyoruz bunu. E ne yapacağız hocam? Bir ek çizim yapacağımız belli. Alakası yerde eşitlik var. 90 var 90'ın karşısında da eşitlik var. Aklına ne geldi? Muhteşem hemen 90'dan bir kenar ortaya çizdin. Muhteşemlikte eşitliği göster. Bak önceden alakasıdı. Şimdi yan yana mı geldi bunlar? Evet. 25 ise burası da 25. İki açıyı yan yana görünce şu üçgende dayanamam. Ne yazarım? Bir dış açıya eşit. Hop şurası 50 derece olur. İkiz kenardan dolayı burası da 50 derece olur. E 50-90 ise burası ne olmak zorunda? 40. Yani bir dik üçgende şu büyüğü dik üçgen ya. Diğer iki açı 90 derecenin dik üçgende. Diğer iki açının toplamı 90 olmak zorunda x artı 50 90'sa ise x'i böylelikle 40 derece buluruz. Yani cevap c an çıktı. Üçüncü soruda. Geldik dörde. Hocam ne yapacağız burada? Valla şurada x kenarlık var hocam. Şuradan şunu çizsek. Tamam bunu kullandın da şurada eşitlik kullanabiliyor musun? Hayır. O zaman başka bir şey yapmalıyız burada. Hocam 90'ın karşısında eşitlik var burada. Hmm. Hemen şöyle hop x'i parçalasak bile... Şu muhteşem bir çıktı mı burada? Çıktı. Hemen eşitliği koyduk. E hocam burada bir x kenarlık çıktı. Burada da bir x kenarlık çıktı. x kenarın taban açılarına değerler vereceğiz. Değil mi? Evet hocam burası a iken burası da a'dır. Burası b iken burası da b'dir. Aynı cinsle yazamıyorum. bb yazayım. E 90'da kullanacağım. a a iken burası 180-2a. b b iken burası da 180-2b. Şu tamamı 90 mı? Evet. 180-2a ile 180-2b'nin toplamı... 90 derece olmalı. Buradan 2 a 2 byi öbür tarafa attık. Şunu da bu tarafa attık. 360'dan 90 çıkınca 270 yaptı. 2a artı 2b yaptı burası. 2'ye e, böldüğümüz zaman 135 derece eşittir. a artı b yaptı. Benden ne isteniyor? Bak a artı b. x a artı b'ye eşit. O da 135 derece eşit olacaktır. Yani dördüncü soru cehan oldu. Geldik 5'e. Ne var burada? Şunlar ikizkenar kenar. Başka? Şunlar da şöyle şey verilmiş. Hmm. Açılara bakıyoruz. Şunlar eşit. Başka da şurası da eşit verilmiş. Başka da bir şey verilmiş. Verilmiş aslında bak. AD ile BC. AD ile BC dik verilmiş. Hocam şurası 90 derece. Ya da şurası 90 derece. Hocam 90 eşit eşit. Muhteşem üç'ten burası eşit değil midir? Evet en çok sık yaşadığımız sıkıntı burada arkadaşlar. 90 eşit eşitse burası da eşittir. Hocam aynı şekilde 90 eşit eşitse muhteşem 3'den burası da eşit mi? Eşit. Hocam burada bir x kenarlık çıktı. 50, tepe açısı 50, 180'den 50 çıkart 2'ye böl. 65, 65 yaptı burası. Sonra buraya kaç derece kaldı? 90 derece olduğundan 25 derece kaldı. Ama x, x tamamı. Dikkat. E, D, F. Hocam burada da x kenarlık var. 70 ise burası da 70. E, tamamı 90. Buraya da 20 kaldı. x açısı neye eşit oldu? 25 ile... 20'nin toplamına yani 45'e eşit olmuş oldu. Evet 5. soru böylelikle balık eseri çıktı. Ve geldik 6'ya. Ne var burada? 35-90 ise sen buradaki açının kaç derece? 55 derece olduğunu söylersin. 25-90 ise buranın da 65 derece olduğunu hemen söylersin. Toplamlarının 90 olmasından dolayı. Şimdi iki iç açısı dik olan dörtgen şeklindeki bir karton BD ve BD'ye ait kenar boyunca kesilince. Şöyle ayrılmış bunlar böyle. Kenar ortaylar boyunca. Bir böyle kesilmiş bir de böyle kesilmiş. Şimdi bu kenar ortay ya. E, bunun da kenar buradan gelecek. E, burada 90'dan kesilen kenar ortay. Eşit eşitken muhteşem şu. Eşit eşitken muhteşem şu oluştu mu? Oluştu. Buradaki açıları yazabiliriz. E, buradaki açılar 25 derece. Ya benden 1 ve kaç numaralı iki oğlu parçalar isteniyor. Şu açıları yazmamız isteniyor. Şuradaki x kenar 55 ise burası da 55. 55, 55, 110. Buraya kaç derece kaldı? 180'e tamamlayınca 70. Hocam burada da iki kenarlık var. 65'le burası da 65. 65 65 130. Buraya da ne kaldı? 50 kaldı. 55. Arkadaşlar 55 70 50 ve 65 var. 55 70 50 ve 65 var. Şu 1 ve 2 nolu parçada şurası 1 nolu parça, burası da 2 nolu parça. 1 ve 2 nolu parçalar isteniyor benden. 80 derece var mı? Yok. Dolayısıyla 6. soru Edremit oldu ve böylelikle muhteşem üstel ile kazanım testini bitirmiş bulunuyoruz o zannediyoruz. Bir sonraki videoda açıortay özellikleri testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.